Henüz öte bölümünden yeni mezun olmuşken devlet okulunda öğretmenlik yapmayı hiç düşünmemiş, tam olarak ne yapacağını kestiremeyen bir öğretmen adayıydım. O zamanlarda üzerinde çalıştığım arttırılmış gerçeklik projem ile eğitim öğretime farklı bir soluk getirmek için üretmeye çalışıyordum. Bana göre lisans mezunuysanız önünüzde iki seçenek vardır. Ya paradan vazgeçmelisiniz ya da zamandan. Ben paradan vazgeçmişken önüme para kazanabileceğim bir öğretmenlik teklifi geldi. 40 dakika öğretmen, 15 dakika teknik servis, özel günlerde fotoğrafçı, mesaiden sonra ise araştırmacı bir öğrenciydim. Diğerleri mesleğime tamirci gözüyle bakıyordu. Dersteyken bile bozulan bir şeyler için çağrılıyordum. Bunların yanı sıra öğretmenlik ve öğretmek arasında gelgitler yaşıyordum. Yapmak istediklerim ve yapabildiklerim arasında çok fark vardı. Yoğun iş hayatım hedeflerim için çalışmama engelliyordu. Henüz öğrencilerle nasıl iletişim kuracağımı, nasıl davranacağımı, nasıl bir öğretmen olacağımı bilmiyordum. Hem öğretmen taklidi yapmaya çalışıyor, hem de nasıl yapabileceğimi araştırıyor, gözlemliyor, otorite kurmaya çalışıyordum. Ana sınıfından 7. sınıfa kadar 23 saat robotik ve kodlama derslerine giriyor. Bozuk bilgisayarlar, internet sistemi, ses sistemi ve olmayan malzemelerle savaş veriyordum. Bu süreç beni oldukça yıpratmıştı. Birinci senenin sonunda okulun internet, bilgisayar ve diğer malzemelerinin yenilenmelerini sağladım. İkinci senemde eskimiş altyapının angaryasından kurtulmuş, bir nebze daha öğretmenliği nasıl daha iyi yapabileceğim konusuna odaklanmıştım. Bu süreçte özel etkinlik ve günler için videolar, afişler hazırlıyor, fotoğraf çekiyor, sosyal medya ve internet sitesi ile ilgilenmeye devam ediyordum. Kunduzlarım yani öğrencilerim bana robot öğretmenim lakabını takmışlar ve bütün okula yayılmıştı. Bu durum onların üzerinde etki gösterdiğimin habercisiydi ve beni çok mutlu ediyordu. Etrafta sayemde dersi sevdiğini, daha çok ilgi duyduğunu söyleyen öğrenciler ve çocuklarının sevdiği bir şeyler öğrendiğini söyleyen aileler vardı. Yine de gelecek seneye baktığında aynı süreci tekrar yaşamayı göze alamayacaktım. Okuldan ayrılıp, yeni bir plan çizip küçük bir robotik maker kursu açacak, Sadece öğretmeye odaklanacaktım. İkinci senenin sonuna yaklaşırken ilgililere okuldan ayrılmak istediğimi bildirdim. Okulun bitmesine kalan birkaç ayımı en iyi şekilde geçirmeye çalışıyordum. Ayrılacağımı duyanlardan dönütler almaya başlamıştım. Hepsi benim için çok iyi dönütlerdi. Çocuğumuz sizi seviyor, dersinizi iple çekiyor. Siz geldikten sonra çok şey öğrendik. Hocam seneye de buradasınız değil mi? Hocam o kadar sisteminizi kurdunuz, her şeyi iyileştirdiniz, tam meyvesini yemeye başlayacakken nereye gidiyorsunuz? Haziran ayı geldiğinde kurucumuz ve müdürümle ayrılma konusunu yeniden konuştuk. Bu arada benim ayrılmak istediğime gerçekten inanmamışlar. Aramızda geçen konuşma bana değer verdiklerini ifade ediyordu. Konuşmanın sonunda bir öğretmen daha almaya karar verdiler. Artık yeni öğretmenimiz de iş birliği içerisinde çalışabilir ve işime daha çok odaklanabilirdim. Ve şu an 3. senemdeyim, çok mutluyum ve daha da heyecanlı, istekli öğretmen olarak iş hayatıma devam ediyorum.